Hepiniz'e merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Doğumum var. Şifromla menteşe anladınız var mı Nickim? Armux. Bugün arkadaşlar bir aydır elimde bulunan MSI Alp 15B5K202XD modelinin incelemesiyle karşınızdayım arkadaşlar. 180 wattlık bir şarj adaptörü de geliyor. Yani kalbosi ile geliyor. Oyun bilgisayarı olduğu için böyle tasarım'a falan pek takılmayacağım arkadaşlar. Direkt oyunlara geçeceğim. Şuradaki iki çizgi de bu arada dikkatlerden kaçmıyor. Biraz pamuk izi bırakmaya ya da elverişli olduğunu söylemekteyiz. Ee, üst kısım yanlış bilmiyorsam arkadaşlar siyah renk ve metal arkadaşlar. Alt kısım ise yanlış bilmiyorsam tamamen plastik arkadaşlar. Ve şurada da hava almaya elverişli olduğunu görmekteyiz. Bu çok güzel olmuş. Yani özellikle bir tane soğutucuyla kullandığımız zaman efsane olacaktır. Birazdan MSI Center'dan bahsedeceğim. Orada çok güzel ayarlarımız var. Şimdi iş tasarımı geçtiğimizde böyle bir yapı üzeri karşılıyor arkadaşlar. Şöyle üst kısma doğru aslında biraz daha böyle siyahlı bir ekranın olduğunu görmekteyiz arkadaşlar bilgisayarımız da AMD'nin redone RX 6600 m8 GB GDDR6 ekran kartı bulunmakta 100 wattlık bir ekran kartı 3.2 GHz ve Boost ile arkadaşlar 4.4 GHz'e kadar çıkabilen de bir Ryzen 7 5800H işlemcimiz bulunmaktadır burada da mesela Yardım 15 etiketini görebiliyoruz arkadaşlar Evet şimdi gelelim MSI Center arkadaşlar Mesaj Center bizim Microsoft 3 üzerinden indirebilmekteyiz. Burada hardware monitoring kısmını arkadaşlar. CPU ve GPU kullanımını görmekteyiz. Burada disk ve memory kısmım. Burada bilgisayarımızın donanımlarını vesaire vesaire görmekteyiz. Bizim için önemli olan benim göstereceğim şu an özellikler kısmı arkadaşlar. Bizim e, burada şu seçeneğe bastığımızda bizi tabi yine geldi özellik setleri kısmına karşılayacak buradan bütün özellikler arkadaşlar altı indirerek indirebiliyoruz şimdi buradan acil bir kalabeya bizlere karşılıyor şöyle gösterelim gördüğünüz gibi acil bir kalabeya bizleri karşılıyor bunun özellikler kısmından arkadaşlar light kısmına geliyoruz Evet burada mistik light özelliği var arkadaşlar buradan renk değişimini rengini vesaire falan ayarlayabiliyoruz profile 1 profile 2 profile 3 burada şöyle göstereyim şu an sadece sarı renk arkadaşlar burada görebiliyoruz Aslında nasıl bir değişim olacağını Uygula dediğimiz zaman arkadaşlar biraz geç oluyor Evet böyle gördüğünüz gibi tabi kırmızıya dönüyor direkt şöyle olduğunu görmekteyiz renk değişiyor bir ışıklandırma hızının parlaklığını ayarlayabiliyoruz. Direkt şöyle profil 3'e geçtim. Sadece ayarlayacağız. Şöyle mavi rengi ayarlayalım. Uygula dediğimiz zaman arkadaşlar sadece mavi olduğunu görmek teyze arkadaşlar. Burada da Mystic Light ayarı var. Yani buradan mesela şu seçeneği açtığımız zaman gördüğünüz gibi klavye kapandı. Tabi çok yani kötü bir görüntü oluşturduğundan da söylemekteyim. Şöyle burada da üçüncü taraf aci bir kısmı var arkadaşlar. Bunu ben denemedim ne da tam bilmiyorum arkadaşlar. Evet bu özelliğimiz bu kadardı. Şimdi bu Gaming mod özelliğine geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Gaming moda geldiğimiz zaman bu Gaming mod özelliği arkadaşlar oyunlarda aslında üstün performans almamızı sağlıyor şurada da yazdığı gibi arkadaşlar oyunlarda üstün performans anlamısı sağlıyor buradan oyun ekle kısmından Arkadaşlar şuradan Steam'e gelip buradan mesela Forza Horizon 4 ekleyeceğiz şuradan egziyi seçip ekle dediğimiz zaman ekleyecek burada gösterecek pek fazla bir şey yok şimdi smart priority kısmına geldim. Burada yazılım aslında programları için, ben Adobe'nin programlarını kullandığım için zaten bu videoyu da Adobe Premiere Pro'ya montajlıyorum. Ee, yani burada aslında bu buradaki programlar için bir özelleştirme gaming modu'nun aslında özelleştirmesi diyebiliriz. User Scenario kısmına geldik. Şimdi burada oyunlar için harika bir soğutma sistemimiz var. Fan hızı. Bunu hatta en son gösterelim. Şimdi burada arkadaşlar performans modular, Uç performans. Burada dengeli modumuz var. Burada arkadaşlar sliant modumuz var. Bunun tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Burada da pil ömrü modumuz var. Şimdi fan hızı gelelim. Burada arkadaşlar performans seviyesini yüksek daha ben ve fan hızını şöyle bir dinleyelim. Yani harika bir fanı sağladığını görmekteyiz. Bunu aynı şekilde Adventure'a aldığımız zaman da böyle olacak. Auto'ya aldığımız zaman da oyunun hani kendi şeyine göre ayarlayabiliyor. Ben bunu Superfan'ımızın da kullanıyorum. Yani hem oyunlarda da hani soğutma sistemi sağlıyor. Hem de hani gayet güzel bir özellik. Bunun da değerini bilirim. Şimdi Genel AztiTX'e geldiğimiz zaman burada Windows keyini ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Mesela şöyle bastığımız zaman gördüğünüz gibi Windows'a basıyorum şu an ve hiçbir şekilde bir şey olmadı. Fakat bunu açtığımız zaman şöyle basalım gördüğünüz gibi açılma oluyor. Burada switch key oluyor. Bunu değiştirebiliyoruz mesela Fn tuşuna Şuradan basalım Fn tuşu açıyor bunu. Tekrardan tıkladığımız zaman arkadaşlar Windows tuş açı bu değiştirebiliyoruz bunda ince ayrıntı görüntüleme var yani böyle bunun tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ben hiç denemedim diyebilirim burada game highlights var ee, bunda herhangi hiç denemedim deneyince eklerim herhangi açıklama kısmına buradan sistem diyen kısmı var <gülüyor> okuyamadım burada Aslında sistem denetçisi aynen sistem denetçisi bu burada ssd'nin hızları falan filan Bu arada depolamadan da bahsedelim hazır buraya gelmişken mikronun bir terabatlık bir emin ki ssd bulunmakta 3000 megabat bir saniye okuma 1575 megabat bir saniyede de yazma hızına sahip arkadaşlar 16 GB'yumuz bulunmakta bu arada 8x2 şeklinde avenzur olsun 1 çarpı 16 değil 8 çarpı 2 şeklinde arkadaşlar. Hafızanın da sansam 135'i doluymuş yani 595 MB'ımız boş. Evet şu an göstereceğimiz emsaisant bu kadardı. O zaman şimdi geçelim oyun testlerimize. Evet arkadaşlar şu anda Forza Horizon içerisindeyiz. Ortalama FPS kullanımımız 94.1 Ortalama CPU sıcaklığımız, ekran kartı sıcaklığımız 75 Ortalama ekran kartı kullanımımız 92 Ortalama işlem sıcaklığımız 92 Kullanımımız ise 50 arkadaşlar I'm 100 Turn right. Turn right. You have your evet arkadaşlar fan sesini duyabilmektesiniz şu an her şey ultra da gördüğünüz gibi şöyle göstereyim her şey ultra'da arkadaşlar bütün uyuğunu ultra'ya aldım. Ee, birazdan zaten FPS değerlerine aksandım. Şöyle fan sesini Geçelim sıradaki oyunumuza Evet arkadaşlar şu anda GTA bir şeyin içerisindeyiz şaşırtıcı bir şekilde FPS şaşırttı FPS'imiz ortalama 110 120 civarı gittiğini söyleyebilirim ekran kart sıcaklığımız 72 kullanımımız 99 işlemci sıcaklığı 87 kullanımımız ise Ortalama 28 arkadaşlar. Fon duyabilmektesiniz arkadaşlar. Her şey bir hayda. Pisani kapalı. Evet patlama sahtesine geliyoruz. FPS'imize bakalım. Taking some time. Evet arkadaşlar, Mafia Definitive Edition'dayız. FPS'imize baktığımız zaman 64 ile 80 arasında gezindiğini söyleyebilirim arkadaşlar ekran kartı sıcaklığımız 70 ama ara ara 73'e kadar çıktığını gördüm arkadaşlar kullanımımız 99 işlemci sıcaklığımıza geçtiğimizde 94 diyebilirim ama yine ara ara 90'ın altına düştüğünü gözlemledim arkadaşlar kullanımına da 35 diyebilirim ama arası 40'a çıkıyor bu arada not düşeyim oyunu oynarken aynı zamanda OBS kaydı aldığım için arkadaşlar değerler yükselebiliyor. Siz oynadığınızda yani kayıt almanın değerler farklılık gösterecektir. gallery Is he Thanks, Bell. There's 50 cents. don't spend it all at once. I'll try not to Every fair today's been a son of a bitch Under the next Ooh boy, you look like shit. I've been working since five. What's your excuse? Booze. Figures. Where are we going? Little Italy, 21st Street. Okay. If I don't tell the cops about the liquor on your breath, you don't tell them when I break the limit. Good deal. Great right deal. Got any good fares today? Yeah, some but never enough of them who's got the money for cab rides since the market tanked and it all went to shit i guess only reason i got you taking me places is i'm drunk and don't know better cops see enough drunk fellas they're only after the people moving it and selling it yeah but i've seen them go after guys for less yes all so? if they think they can shake something out of you they will use Any excuse, <clears throat> this city's corrupt as all hell. Sure is. You, Nearly there. Just up here on, on the corner, please. My cousin has a coffee stand around the corner. Tell him Lucio sent you. Take a break, huh? Thanks. Might just do that. Reloading. Reloading. Evet arkadaşlar şimdi Valorant'a geldik Valorantı oynadığımı söyleyemem hiç oynamadım ama sadece videoda test etmek için en iyiliğimi söyleyebilirim ve açıkça söylemem gerekirse hemen öldüm arkadaşlar dolayısıyla da bir izleyerek aslında videoyu geçirelim Evet FPS'mizi 180 diyebilirim ama ara ara 200'de gördüm arkadaşlar ekran kartı sıcaklığımız 77 Kullanımımızda 95 ama 97'ye kadar gördüm yani. İşlemci sıcaklığımız 92. Kullanımımızda 42 arkadaşlar. Ama ara sıra 35'e kadar düştüğünü gözlemledim arkadaşlar. Standard. don't want to take you out sage but I got a Doc, keep us tuk-tuk. There they are. Planted, new knees. Reloaded. Last player standing. Close! Continue to give us vision, Silva. No charges left. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olup videoya like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuz ne olsun yorumları bekliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay.